Evet merhaba arkadaşlar, şimdi fuarın ikinci gününde, yani bizim için ikinci günü çarşamba başladı, bugün cumartesi. Dün baktığımız araç, aldığımız teklif, bugün sözleşme imzalamaya gidiyoruz ve siparişini vereceğiz. Hayırlı olsun diyelim. Sadece bir dezavantajı var. Şimdi verdiğimiz siparişi önümüzdeki sene Mart-Nisan gibi teslimat yapılacak özelliklerine göre hazırlanın. Bakalım. Haydi. bizpons. Ya. Ben şanslıyım. Bizler. Ya, şükürler. Alalım. Alalım. Tamamız da doku başardık. Ya. Aldık mı? Aldık. Şampanyalar içtik. Şampanyalar <gülüyor> <aracı aldık. gülüyor> içtik. Aracı da aldık. Ama bir sene bekleyeceğiz. Olsun. Aracımız bu. Hop. Up. Uh -oh.